biliyorsunuz geçen sene burada çok yangınlar oldu ama yeşiliyle ve doğasıyla halen daha ben ayaktayım ve sizinleyim diyor şu an Manavgat Şelalesi'ne geldik Eğer burayı hiç ziyaret etmediyseniz ve Alanya Antalya çevresinde seyahat ediyorsanız ve tatil yapıyorsanız muhakkak şelaleyi de görün diyorum size Hadi gelin Hemen girişte arkadaşlar gördüğünüz üzere sağda böyle ufak ufak hediyelik eşyaların satıldığı shoplar var şapkalar bikiniler gözlükler nazar boncukları Aa, çok güzelmiş bu nazar boncukları kolay gelsin bakar mısınız yazlık eviniz varsa çok güzel dekor için şöyle bir bakalım neler varmış hmm, burada yiyecek içecek her bir şey var tabii ki zeytinyağlar şirince Yaban Mersin'i meyveli şarablar burada meşhurdur arkadaşlar hemen şu gulü fiyatını görüyorsunuz TL olarak 1 adet 225, 2 adet alırsan da 400 diye indirmişler ve gene Alanya, Antalya ve Manavgat bölgesinin çok meşhur porselenleri ve Çinileri şöyle göstereyim size El işiymiş bunlar. Gerçekten büyük yemek istiyor. Bunun fabrikasında bulundum. Çalışırken hanımlar gördüm. Gerçekten zor bir şey ama görsel olarak baktığınızda çok güzel. Buradan da böyle yer istiyorsanız bu şoktan bayağı büyükmüş bu arada. Eşinize dostunuza hatıra için bir şeyler alabilirsiniz. Vallahi içim düştü gerçekten muhteşem bir shop dükkan hediyelik eşya satılıyor ama her şey var şarap vesaire ama artık şelaleye doğru ilerlemek istiyorum hemen gelirseniz ilk saatte zaten bu dükkanı göreceksiniz. yazı görüyorsunuz. Super sticker ve super chatlerim açıldığı için e, kanala destek olmak isteyenler super sticker ya da super çek alabilirler premier sırasında. Harici de eğer halen daha abone olmadıysanız ben bu yaz bayağı bir gezmeyi düşünüyorum sizlerle birlikte. Lütfen abone olun birlikte gezelim. konuşmak istemedim arkadaşlar ama gördüğünüz üzere şelale muhteşem görülüyor. Gelin şu açıdan da bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir ekstradan ayrı bir balkon yapılmış burası daha önceden yoktu ama çok da iyi yapmışlar çünkü şelale bu açıdan çok güzel gözüküyor ve insanlar da gördüğünüz üzere buraya özellikle inip fotoğraflandırıyorlar kendilerini. Siz de istiyorsanız jeep safari ya da işte e, rafting yapabiliyorsunuz turlarla alıyorsunuz bu aktiviteleri biz sadece gezmeye geldik ama siz eğer ilgileniyorsanız ve seviyorsanız tur şirketleriyle konuşup rafting işine girebilirsiniz rafting çok heyecanlı olur çünkü şeylerle çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve macera dolu bir rafting yaşarsınız şey gördüm. Papağana bakar mısınız? Çok tatlı. Beyefendi fotoğraf çekiyor galiba. Fotoğrafçı kendisi. Evet. Papağanları da yanında sıkar yahu. bir iki tane değil bir sürü. Hepsi uysal anladığım kadarıyla insanlarla birlikte takılıp öpüşüp fotoğraf çekip, çektirebiliyorsunuz. <gülüyor> ne <Nelim arkadaş>? lı <gülüyor> Fotoğrafları da göstereyim size. İnsanlar çekildikten sonra burada hemen çıkıyor. <gülüyor> Hmm. kolay gelsin ablacığım kaşarlı var peynirli var patatesli var mı patatesli. Kaşar, mısın, patatesli. kaşar değil mi ha, patates o tamam patates. çok güzel gözüküyor <gülüyor> Foto. foto mu? Bu foto değil ki bu video. Şu an yayındasın. Ay yayındasın şu an. Mi? Güzel güzel çıkıyorsun. Kolay gelsin. So, <gülüyor> Balıkları ayaklarını ısırtıyorlar ve sonra çıkıyorlar. Ben yapar mıyım hayatta yapmam. <gülüyor> Arkadaşlar, uzun zaman sonra ben de ilk defa gelmiş oldum. Küçükken birkaç kez gelmiştim. Manavgat ilçesinden alıyor bu şelale adını. 3-4 kilometrelik mesafeden ırmak sularının falezden düşmesi sonucu Manavgat şelalesi oluşuyor. Rafting yapıyorsunuz dedim ama gösterdiğim o büyük alanda rafting olmuyor. Tur şirketleriyle konuşuyorsunuz. Çay zereye doğru daralıyor kanal olarak. Oralarda yapabiliyorsunuz. Çünkü burada yapmak çok tehlikeli, suya girmek de çok tehlikeli. Küçük küçük havuzlar yapmışlar insanlar ayaklarını suya soksunlar, serinlesinler diye. Muhakkak Manavgat'a geliyorsanız bu şelaleye uğrayın. Üstüyorsanız da ben şimdi kahve içtim ama bir balık yiyin derim. Gerçekten çok hoş, doğasıyla aşık olabileceğiniz bir yer. Ee, yani Geçen sene olan olaylara hepimiz çok üzüldük ama Manavgat halen daha yeni yeşil. En azından merkezi ve şelale tarafı. Dağların durumu nedir bilmiyorum. Buradan şimdi sileye devam edeceğim. Biraz daha size buraları çektikten sonra tabii. Görüşürüz.